Oh Enderman. Enderman. Evet sonunda hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya git ya. Git lan. Git lan. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Minecraft'a ee, hoş geldiniz. Minecraft! %75 mi %76 mı ne? Ee, oyla en son baktığımda yaptığım ankette önde gidiyordu. Youtube'daki gönderilerdeki ankette. Ve... Okey, iyi o zaman oynayalım madem. Benim de oynayasım vardı zaten, yayınlarda bahsediyordum. Güzel. Ee, 1.17 çıkacakmış şey yakında ama onu bekleyemedim. Çıktığında başta oynarız, yapacak bir şey yok. Ee, böyle girelim dedim. Ben böyle biraz takılmaca şey yaptım hardcore'da. Yine hardcore açacağız bu arada. Çünkü... Dünya 146 şey yapıp... Bu müzik benim ağzımı kırı kıracak şimdi? Okay. Show subtitles mı? Off diyelim. Birisi konuşmayacak herhalde, birisi konuşacak mı? Buraya dünya 146 diye giriyorum. Bütün yaratıcı damarlarımı zorlayarak. Ne? Ne yaptık az önce? Select world mı? Ha, create new world. Ha, okay. Ben yukarı yazdığım şey olacak sandım ama, evet. Bütün yaratıcılığımı zorlayarak dünya 146 girelim. Hardcore olan. Hadi bakalım, hardcore. Evet. Ee, bir anket yaptık ve yaklaşık e, 500 kişi katılır sayarım ankete. E, %75'iniz Minecraft dedi. Hemen ardından Alien Isolation takip etti onu. E, Sahnete devam edeceğim merak etmeyin. Rahat olun. Sadece küçük bir değişiklik iyi olur dedim. E, şöyle ki 500'ün %75'i kaç yapıyor? Kaç yapıyor lan 500'ün %75'i? A, 475 yapmıyordur tabii ki. Şu an kesinlikle hatırlamıyorum ve hatırlamaya çalışmayacağım. Hesaplayamadım. Matematiğim söndü. 460 görmüştüm. 460'ın %75'i 345 falan yapıyordu. Matematik hoş geldiniz evet. E, bazen 5'e kadar saymayı öğreniyoruz. Bazen yüzdelikleri öğreniyoruz. E, hardcore edisyon. E, burası bir güzel bir yere geldik. E, güzel bir yere geldik. Güzel kuzularımız da var. Metal alıp e, metal, demir alıp hemen bunları şey yaparız, keseriz. Hoş geldiniz Minecraft'a. Aa tavşanlar var oyunda. <gülüyor> tavşanlar ne yapıyoruz bu? Okey. Ee, yorumlarda bütün şey... Ooo çok... Okay. Okay. Güzel. Ee, domuzlarımız var, koyunlarımız var, sarım örümceklerimiz de var. Örümcekler çok da iyi bir şey olmadı bizim için ama. Ee, e, artık bir şekilde bir şeyler yapacağız. Başa çıkarız be. Bir şeyler yaparız bu gece bitmeden, bu gece gelmeden. Ee, bence yatağımız olur. Zaten önemli olan Ooo, da... mar da varmış burada. Okay. <gülüyor> Güzel. Sen böyle gel bakayım. Seni ben tepeye mi koysam, nereye koysam? Sen tam sen tam şu şurada dur. Ya şurada, şurada dur. Evet. Şuradan <gülüyor> Eee çok güzel. Çok ilginç, çok güzel. Şunları şuraya alsam? Zaten biraz sonra şey yapacağız ama. Bu ses ne be? Bir şey koşuyormuş gibi geliyor şu an. Ooo örümcek orada. Ulan oraya gidecektim ne güzel. Bir şeyler almak için. Bizim etrafımız çölle mi çevrili? Ben çölün tam ortasındaki bir şey demeyeyim şu an. Hayır şu tarafa doğru falan gidebiliyoruz. Şurası çöl. Şurası çöl. Güzel ben çö çölleri severim. Çöl coğrafyalarını severim. Böyle bir takıntım da vardı çöl coğrafyalarına karşı. Çöl coğrafyaları ile ilgili severim yani. Karşı şey oldu sanki böyle çöl coğrafyalarına karşı bir ayrımcılık yapıyormuşum gibi oldu. Yok ayrımcılığın her türlüsüne. Ee, pozitif ve negatif ya karşıyız biliyorsunuz. Şimdi. E, devam. Ee, evet yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol e, like'larınızla yorumlarınızı bekliyorum ama şey olarak yorumlarınızı bekliyorum yani. Abi böyle böyle yap. Bunlar bunlar iyidir. İşte ne bileyim robot yap. Ayağa git falan filan. Biliyorsunuz ayağa gitme konusunda çok kararlıyız. Oo, şu ağacı ben kesem. Şu ağaç kalsın ya. Şu ağacı kullanalım yani. Güzel. Ne? Ha şey. Tavşan. Wow. Güzel. Bu, bu çok hoşuma gitti. Her şeyi görebiliyorum şu an. Ama belli bir yere kadar görebiliyorum sanırım. Siz şey yapmaya izin vermiyor. Neyse. Güzel. Bence çok güzel bir yerdeyiz. Çok iyi bir yerdeyiz. Ee, şunları şuradan. Şuna çevirmemiz gerekecek. Selam salak şey. Çok salak görünüyorsun. O yüzden bir şey yapamayacağım. Ee, sen bana saldırırsın bence. Tamam. Yemedi yani oraya gitmek. Hemen bir mağara bulalım. Mağara bulmak çok zor olmamalı. E, tercihin içinde düşman yaratık bulunmayan bir mağara. Beni e, yemeyecek. Aha. Taş. Taş lazım bize ve işte buluk gibi. İşte ne bileyim şu çiçek şunu yarıyor. Şu çiçek şuna yarıyor, ee, bu toprağı kazarsam böyle olur, şunu eritirsen şöyle şeyler yapabilirsin. Şöyle çay yap, böyle kahve yap falan dediğiniz şeyler varsa hepsini alırım. Ee, derken şunu da içeceğim. Şimdi iki tanecik demir bulursak çok hoşuma gidecek şeyden önce. Şu de kazalım yeter ya. dönüş bir şey yapacağım çünkü. Bir de fırın yapmak istiyorum. A, balta da yapabilirim. Taş balta. Hmm. Bütün anılar, her şey, bilgiler şu an böyle yavaş yavaş ee, geri dönüyor bana. Evet günaydın. Bütün mı günaydın bu arada. Çünkü şu an ee, sabah mı? Şu an sabah mıymış? Eh sabah sayılır hala. Eee... Ha, şunu yapamıyoruz. Okey. Günaydın. Ben genelde videoları çektiğimde sabah oluyor. O yüzden bazı haflarım e, kötü görünüyorsun falan diyor. Teşekkürler arkadaşlar. O benim sabahki e, görüntüm yani. E, böyle, güzel sözlerinizle gerçekten günümü şenlendiriyorsunuz. E, Sabahları böyle görünüyorum. Ne bileyim. Normaldir herhalde. E, ben bir iki ağaç keseyim hemen. Ooo. Güzel. Şu ağaç kalacak abi. Şu ağaç kalacak. O ağaç bizim anı ağacımız olacak. Anı ağacımız. Ne anısına? Ee, bitirmediğim bütün serilerin anısına bırakacağız bu ağacı. <gülüyor> Ölecek kalacak yani onlar. Üzerine tabela da asarız. Bunları şey için topluyorum şu an. Kömür yapmak için. Güneş. Güneş hala tepede. Okey. Hala vaktimiz var. Bence. Bence hallederiz be. Bence yaparız. Aha orada da ne var bu? Sumo, mu? Mağara mı? Mağaraysa iyi. Yok. Su sadece. Hmm. Hala taşım var mı? Hala taşım var. Aslında kendime şöyle gaza gelip taştan bir kılıç yaparak o örümceğin şey yapabilirim yani. Araknitlere ölüm diyerek gerçekten nefret saçabilirim dünyaya. Yani kötülüğümü saçmaya başlayabilirim. Endüstriyi onu bunu kurmaya başlayarak doğan içine edebilirim. Ondan sonra bir de borsa kurarım. Of, oh, Tadından yenilmez. Yeterince odun var herhalde. Şuna bir tane buraya koy. Hop. Ne güzel çıtır çıtır yanıyor ya. Çıtır çıtır yanıyor. Yesim geldi yani o odunları. Ya? Yılan mı var oyunda? Oyna lütfen yılan olmasın ya. Şş, alo. Hocam. Oh. burada sizden fazla var, varmış. Burada ne var? Oho! oho. Çok yanlış yere kur kurduk evi. Yanlış yere kurduk evi. Okay. B bence sıkıntı yok. Diğer yerden devam edebiliriz. Diğer yerden devam edebiliriz. Taş hocam. Aa yumurta. Yumurta çürüyor mu? Yok, güzel. Abi tane daha yumurta. Ha. Çok teşekkürler tavuk. Güzel, çok güzel. E, çok hoş bir yerde ya ev. Şey yani böyle başladığımız nokta çok hoş bir nokta. Çok hoşuma gitti benim. Şöyle kıra kıra gidelim. Demir bulana kadar. Keşke mağara bulsaydık. Mağaranın içinde demir bulmak daha kolay olurdu. Böyle çok saçma oluyor. Böyle gerçekten çok saçma oluyor. Böyle çok uzun sürecek. Ee, az önceki mahareye girmek istemiyorum. Çünkü içeride ölüm var. İçeride örümcek gördüm. Zombi duydum. Bir de creeper gördüm. A At! İnek! Hardcore'da başlatınca seride yapın... Videodayız değil mi? Ha videodayız. Bazen çekime başlamayı unutuyorum. Bütün hüvesimi kaçıyor sonra. Ya gerçekten... E, ara sıra video gelmemesinin sebebi bu ya. Yani... Video çekecek oluyorum, çekime başlıyorum. En azından çekime başlıyormuş gibi davranıyorum ama çekime başlamamış oluyorum ve bütün hevesim her şeyim kaçıyor. Aha. Okey. Hop abicim siz nereden geliyorsunuz ama ya? Ee, evet evet burada yat. Evet. patlama. Ay, hayır hayır, hayır hayır hayır. Okay, tam çok da bana zarar vermedi. Güzel. Ben buradan şunu da yaparım. Harika. Hmm. Abicim, geldiğiniz yere gider misiniz acaba? Woow, sen ner nerede nerede diyorsun böyle? Nereye gidiyor burası? Aaa Enderman! Enderman! Aha! Aha! Evet! Evet! Evet! Allahım! Yes! Evet! Sonunda bulduk! Sonunda sanki böyle kırk bölümdür demir bulmaya çalışıyormuşuz gibi. Evet! Sonunda... Hayır, hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ya! Git ya! Hayır ya! Git lan! Git lan! Gelemiyorsun değil mi? Su içti. Su içti. Su bebeğim. Su. Su. Islak ıslak. Soğuk soğuk. iyi gelir. Hava mı sıcak? Hayırdır? Çok mu soğuk su? Ben ne dediğimi bilmiyorum şu an. Demek bu şerefsiz mi beni arkadan kovalıyormuş? Oha canıma, canımın yarısı gitti. Bence hardcore için iyi bir başlangıç yapmadık şu an Enderman'den. Ölebilir misin artık? Çok teşekkürler. Bak elinde şeyle geliyor. Onu suyun içine koyacak şimdi üzerimize gelecek. Öl artık. Gözünü seveyim o öl. Gidip. ha Koşa koşa eve gitmemiz lazım. ay Evim nerede? Evim oralarda bir yerdedir. Evim yok daha benim. Ben daha ev yapmadım kendime. Ben ah. Böyle kapanıp duracağız. Allah kahretsin. Dışarı çıkmışlar böyle. Git lan. <gülüyor> Bu kadar aksiyon istemiyordum ilk günden. Ama olan oldu artık. Lan. Şunu hemen almamız lazım. Evet. Okay. Ben buraya bir şeyler kurarım bence. Hayır, evet, evet, şunu da şöyle koyduk mu bence 10 numara ev oldu ha. Bence 400 bin dolardan satarız buraları. Ben crafting table'a ulaşamıyorum sanırım şu an. Nerede o? Crafting table'ımız nereden? Ha, yok ulaşabiliyoruz, okey. Şu crafting table... Yani beş dakika. Heh, şu. Aynen, oh. Huuu. Çok saçma sapan bir ev, ev oldu ama. Eee, hemen yandın hocam sen. Dur, sen, seni almayalım. Seni koyalım oraya. Okey. Okay. E ben burayı kazıyım o zaman. <gülüyor> Gerçekten ee, en ufak bir planım yoktu, bir şeyim yoktu. Enderman bütün planlarımızın içine etti. Oh. Boşluğumuz yok değil mi? İyi. Korkutucu bu, hafif hafif bir korkutucu bu şu an. E ben acıktım da benim yiyecek bir şeyim var mı? Yumurta mı? Yumurtayı pişirebiliyor muyuz? Piş, Pişirebiliyorduruz herhalde bir noktada. Şöyle yere doğru kazalım bence ya. Hafif geniş bir. Ne olan buraya? Neden hemen şey oldu? Anlamadım. Şöyle koyuyorum ben bunu. Bence bir hobbit gibi yaşayabiliriz biz. Ben şu an çok memnunum halinden. Bir hobbit olarak hayatıma devam edebilirim yani. Bu, bu seste bu zombi sesi mi bu ses ne? Bu zombi sesi bunun zombi sesi olduğunu biliyorum. Bunun ne sesi olduğunu bilmiyorum. Ya korkutucu bir ses ama yani korkuyorum şu an. Ben buraya kazayım böyle. Ben yer altından çok memnunum şu an. Hayat güzel burada. Hayat sizce de güzel değil mi burada? Evet bence şu an çok güzel burada. Şunu koyayım orada biraz daha kömür Kömür böyle hemen gidiyor ya. Acquired hardware mi? Ha evet. Şunu yapalım. Abi bu ses ne? Bu, bu ne? Bu kim bu? Bu ne? Ne bu? Zombinin sesini mi geliştirdiler? Ne yaptılar? Bir şey söyleyeceğim hiç böyle mimari mükemmelliğe falan filan gerek yok. Böyle de iyiyiz ha. Yerin altında da iyiz. Ben çok memnunum yerin altındaki halimden. 10 numara yer. Odalarımızın bir düzeni olur. Her şey güzel olur. Hayat her şey. Muazzam oluruz yani bence. Ama şu hemen tepemde mi yoksa altında mı onu çok merak ediyorum. Ben öleceğim sayarım biraz sonra. Ender Pearl'ümüz var ya. Şuna bak ya. İlk günden yatağım yok bir şeyim yok Ender Pearl'üm var. Hayat harika gerçekten. Bir yatak yapayım bitireceğim. Gerçekten bir yatak yapayım. Güzel hissedeceğim. Şu an başka neler yapabiliriz? Yumurtadan bir şey Yumurta Yumurtayı muyum ya? Şunun altı tane kömürümüz olsun mesela, bir güzel olur. Beş dakika Alttan tane kömür çıkıyor musun? Şu an bir tane kömür çıkardı sadece. Mesela bir tane, bir tane daha çıkıyor mu? Evet çıkıyor, güzel. Okay, mesela şunu kırdığımız zaman başka bir şey gelecek, anlaşıldı. Ben buraya bir tane daha şey kuracağım o Tamam şöyle, oh ne güzel mis gibi. Ben taşın üzerinde yatarım. Ben yaşarım böyle. Dışarı... <gülüyor> Dışarıda yürüyenler, <ürünler gülüyor> gezdiği sürücü. Ben rahat rahat. Oo! Şöyle geldik. Lan, kum taşı buluyoruz artık. Okey. Yeni reçepi almışız. Ne ne nereden nereden aldık yeni reçepi? Ha, diorite. Ne işe yarıyorsa bu? Ne işe yarıyor bu? Onu da söyler misiniz lütfen? Seni pişirebiliyor muyum? Hayır pişiremiyorum. Seni pişirebiliyor muyum? Hayır pişiremiyorum. Neyi pişirebilir? Şey, herhangi bir şeyi pişirebiliyor muyum? Seni pişirebiliyor muyum? Hayır hiçbir şeyi pişiremiyorum şu an. Herhangi bir şeyi pişiremiyorum şu an. Hayat yok şey pişirebilirdim. Büyük bir ihtimalle kablosunu pişirebilirdim. Ben burayı büyütmeye devam edeceğim. Çünkü ben sesleri diyorum. Şöyle bir baksak mı acaba dışarı? Hayır. A -a, görüşürüz. A -a. A -a. Dışarı baktık, yorumlar hoş değilmiş. Ben kendime kapı yapayım o zaman bir tane. Çünkü kapıya ihtiyacım olacak gibi. Bir bitimene crafting table'ı onu onu onları da bir aşağıya çekeyim ben. Çünkü böyle olmaz gibi. Böyle gitmez çünkü. Değil mi? 3 tane kapımı. Oo iyi, verimliliği artırmışlar. Bol bol dağıtıyorlar artık. Ee, güzel şeyim var. Çarkı oğlum oldu. Ağacımız oldu. Orman yaparız kendimize. Aa, artık şey yapıyorlar. 7 atak damaj falan diyorlar. Mesela bu 5 atak damage. Bu 4 atak damage. Ulan Stone swordla Iron Pickaxe neredeyse aynı vuruyorsa. Stone X 9 atak damage mi? Ha İlk kat kadar hızlı kılıç. E ee, ben büyütmeye devam etsem ama çöle doğru gidiyoruz gibi yani çölün içinde evim olsun istemiyorum bir tarafımız çöle baksın Tabii ki ama yani evin böyle yeşillikleri açılsın istiyorum. Ben bir daha mı baksam acaba şu taraftan bir hocam selam. Gerek yok hiç gerek yok ama e, güneş doğuyor gibi yavaş yavaş o yüzden burayı şey yapabiliriz yani sadece yatak yapmak istiyorum ya yatak yapayım ya. Yatak yapayım da hani geceleri, geceleri kendimi buraya kapatırım yine hiç sıkıntı değil o. Hiç sıkıntı değil ölürsek öleceğiz bu arada. Hardcore açtık. Çünkü neden olmasın. Kapandık kaldık buraya Yemin ederim kapandık kaldık buraya ya. Bir de geceler daha mı uzun sürüyor artık? Bana mı öyle geldi? İskeletler de orada ama yanıyorlar. Güzel. Biz biraz daha burada durabiliriz. Ben de şöyle bakarım yani. Ee, şunu koyarız herhalde. Buna şu an gerek yok. Buna gerek yok. Sizlere Aa, şey yapayım. Sandık yapayım. Sandığa ihtiyacımız olacak. Şöyle. Aynen şöyle bir sandık. Nereye koyayım? Şuraya koyayım sandığı mesela. Yani şöyle durabiliriz. Şunu, şunu içeri atarım. Seni de içeri atarım. O sırada bir tane daha belki şey yapayım. Körük diyecektim. Kürek yapayım. Ne için atalım? Yumurta için atalım. Seni için atalım. Daha gerek yok. Ender Pearl'a hiç gerek yok. Glotum Flash'a şu an gerek yok. Dyeroy'ta ne yapacağım bilmiyorum. Onu siz söyleyeceksiniz bana. Sana da şu an gerek yok gibi. Ne durumdayız? Tam gayet iyiyiz. Ha, işte tam buraya şunu koyuyoruz. Sonra creeperlerle uğraşıyoruz. Okey. Tamam, hemen. Ha hayır, basıp gidiyorsun. Bası basınız, gidiniz efendim. Kendime siyah bir atak yapacağım ben. Siyah coin'lerden siyah bir atak yapacağım ve öyle. Siyah koyun. Bu bahtsız başlangıç için oh mis gibi. Oh iki tane geldi. İki tane mi geldi? İki tane. Ya bir tane geldi. Nasıl? diğerini aradan. Sanki iki tane geldi gibi ama. Şimdi bir iki tane daha siyah koyun gördüm sanki veya belki ben şey yapıyorumdur ben. Nedense şunları alacağım yine ama. Şunu kocaman bir yaratık sandım ödüm koptu bir an. Ben Minecraft'ta nelerin geldi nelerin gelmediğini de bilmiyorum yani. Yani. A bir tane daha siyah koyun, selam be yok ben seni kesmiş miyim ben seni kestim sen? Yok kesmemişim. A üç atak, ben bu kadar. Bitti bu. Bana gereken buydu. Ha hani kendime ekstra bir de koltuk yapamıyorsa. Okay. Sakin. Oo, üç tane creeper. Hardcore. Gerçekten hardcoremuş ya. Ben seni alsam mı ya oradan? Yuk sen yukarıda biraz şey durdun sanki. Ha? Aşağı düşmedi. Şerefsiz aşağı düşmedi. Okay. Oh. hu Hocam sen... De şöyle dur bakayım, sen de dur artık yapacak bir şey yok, sizi daha sonra daha hoş bir hale getiririz. abone bu ne? Bu ne? Black card, aa! Okey. Black bed. Black bed ne ya? Şey, cursed bir, lanetli bir şeymiş gibi, objeymiş gibi, okey. Gece olunca yata... Aa bizim... Hmm, bizim ihtiyacımız var çünkü, bir şeyler öldürmem lazım benim şimdi. Domuzcuklar, domuzcuklar, Nasılsınız domuzcuklar? S sizi öldürmeye geldim. Domuzcuklar, Senden bir tane daha vardı diye bir şey söyleyeceğim. Benim gözüm kanabalandı mı? Yok dört tane bifteğimiz var. Ben bunları yerim. Creeper'lerde bir anda gözüm creeper'lerde. Creeper'ler beni çok Bir tane creeper patlasa ölüyoruz. Bitti. Seri burada bitti. Tam burada bitecek seri. Bir tane creeper patlasa. Ve bir tanesini tam buralarda gördük. Aa. on bu. Ne bu? Mağara. Oha. Dibimizde mağara varmış. Cehennemin aha bir tane creeper. Ay yok zombi. Cehennemin dibine kadar giren bir mağara varmış dibimizde. Tam lav koyayım ben buraya bir yere. Böyle aksın gitsin. Gerçekten bir hobite benzedik ya. Ben neden bunu aldım ha? Çünkü sen, şey bunu yapacaktım. Hepçesine şey şundan koyayım bir tane. Hiç gerek yok kömüre harcamaya şu an. Onu yiyeceğim. Yiyeceğim onu abi. Yiyeceğim. Ver bana. Ver bana. Oh iyi. Bir tane daha yedim ve şey yapıyorum. Canım dolmuyor. Canım sarım. Acıktığımdan şey değil mi? E, yok olmadı. Tam bir tane şöyle koyalım artık. Yapacak bir şey yok. Telefonum sesi almayı unutmuşum. Ama yanımda değil. E, salonda şarjda duruyor. O yüzden. ha Hah. Ve bunu da yediğimiz zaman, canımız dolacak mı? Evet, evet, evet, evet, evet. O zaman şunlar da çıksın ve... ...bunlar da çıktığı gibi burada, i̇şte, aynen. Evet ahbaplarım, değerli dostlarım çok teşekkür ederim. Ee, bu bölümde de bana katıldığınız için şöyle şey de yapalım ki ölmeyelim. Ee, Minecraft Hardcore. Böyle bir video atayım dedim, bölüm atayım dedim. Böyle bir başlangıç yapalım dedim. Ben de özlemiştim. Yakında 1.17 çıkacak. Bakalım bu küçük e, bahtsız dünyamız hayatta kalacak mı? E, kalırsa devam ederiz. Ee, eğer bir yeni gelişmeler olursa, abi şöyle çok gelişti böyle gelişti derseniz, hardcore değil normal başka bir seri başlatırız. Belki yayınlarda oynarız, belki videolarda oynarız, hiç bilmiyorum. Ee, çok teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için e, like atmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Dileyenler aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak e, kanala çiğ şey olabilirler, iyi olabilirler, destek olabilirler, abone olabilirler diyecektim. İsteyenler abone de olabilir daha abone olmadıysanız. E, <gülüyor> hoş geldiniz kanala. <gülüyor> e, öyle. Hayatta mutlu... Dur. Sonraki defaya görüşmek üzere. Unutmuyorum artık o kadar sık. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli, yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle... Bay bay!